Merhabalar 19 Aralık 2021 tarihinde sabah saatlerinde ikizler burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu videoda bu dolunayın etkilerini, açılarını, özellikle hangi dereceler ve hangi ev konularını işlediğini ve akabinde burçlara ilişkin bu dolunayın etkilerini paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşmış ve abone olmamış arkadaşlar abone olarak desteklerini gösterirlerse aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Şimdiden teşekkür ediyorum ve bakalım bu dolunay enerjisiyle beraber bizleri neler bekliyor. Öncelikle biliyorsunuz ki Kasım ayında Boğa burcunun 27 derecesinde bir ay tutulması yaşamıştık, Kaput argol sabit yıldızının kavuşumuyla beraber, bizleri oldukça zorlayan ruhsal anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm tutulmasıydı bu. Bu dolunay ise İkizler burcunun 27 derecesine tam 30 derecelik bir Orp farkıyla meydana geldiğini görüyoruz. Demek ki artık bu 27 dereceler tamamlanma enerjileri gökyüzünde hakimiyetini artırmaya başlıyor. Yani benzer temalar, benzer sembolizmalar da aslında hayatımıza dahil olmaya başlıyor. Gerçekten ilginç görünümler. Bunun yanı sıra yükselenin yay burcu olduğunu görüyoruz Dolunay anında ve yükselen yöneticisi Jüpiter'in ise Placidius yönteme göre ikinci ev, Holstein'a göre ise üçüncü evde bulunduğunu görüyoruz. Demek ki daha çok kendi kaynaklarımız, kendi çevremiz, kendi zihnimiz, alışa gelmiş olduğumuz durumlar ve çevremizde görmüş olduğumuz şanslar, belki maddi durumumuz, kendimize kattığımız değer gibi kavramların önemi ön plana çıkıyor. Burada aslında ikizler ve yay aksının tetiklenmesiyle beraber geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca e, zihinsel anlamda, mental anlamda düşündüğümüz Hesapladığımız, planladığımız, e, harekete geçmek istediğimiz e, bir şekilde mantık yürüttüğümüz konulara dair artık bir sonuçlanma öresine giriş yapıyoruz. Burada önemli kararlar, önemli cümleler, önemli sözler, önemli itiraflar, önemli sırlar açığa çıkabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü ikizler veya yaksı bunları tetikliyor olacak. Bu alanda özellikle bir takım sırların açığa çıktığı... Gizli konuların ön plana çıktığı burada Lilith'in ve şans noktasının bu e, dolunayla beraber kavuşumu, bazı karanlıkta kalan, gizlide kalan konuların artık ay çıkmaya başladığı bir enerjiyi de e, ortaya çıkarmakta. Özellikle Neptün'ün de karesiyle beraber e, burada bir takım illegal veya çok alışılagelmiş durumlara uygun olmayan koşullar olabilir belirsizlikler olabilir bir takım aldatmacılar aldanmalar söz konusu olabilir gibi gözüküyor zihnimiz biraz hali hazırda devam eden güneş neptün karesinin etkisiyle beraber bulanık ancak bir takım şeyleri de artık sonuçlandırmak tamamlamak ve nihai sonucu erdirmek istiyoruz bu noktada şansımızı denemek isteyeceğimiz belki de bir buçuk yıldır üzerine düşündüğümüz taşındığımız kafa patlattığımız konuların artık icraat aşamasına geçmesi İsteyeceğimiz ve bu konuda risk alacağımız Şansımıza güveneceğimiz Bir etkiyi açığa çıkarıyor Yükselen yay burcunda olduğu için Genel olarak aslında bir teslimiyet enerjisinden Bahsedebiliriz yani yapacağımız hamlede Sonuç her ne olursa olsun Bizler eylemlerimizi Düzgün bir şekilde gerçekleştirerek Sonuçtan muaf olarak e, Harekete geçme potansiyelimizi koruyor olacağız Ve burada gerçekten şansın Bizimle beraber olduğunu Ve artık içimizdeki potansiyeli Dışarıya akıtma ihtiyacımız zorunlu olduğunu ifade eden bir görünüm. Yedinci vurgusunun yoğun olmasının ötürü özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, yakın dirsek temasında bulunmuş olduğumuz, özelimizde açmış olduğumuz kişilerle ilişkilerimize dair bir takım konular gündeme geleceğini gösteren açılar var. Burada birçok evliliğin sınavdan geçeceği, birçok ortaklığın sınavdan geçeceği, bir takım aldatmacılar ile karşı karşıya kalınacağı, ee, özellikle alınan haberlerin bazen e, gerçekle çok örtüşmeyeceği ve e, bir takım belirsizliklere sevk edeceğini söyleyebiliriz. Güneş ve Merkür'ün haritanın birinci evinde bulunması, özellikle egosal meselelerin ön plana çıkacağı ve iletişimin çok aktif bir şekilde ortaya konacağını gösteriyor. Burada Oğlak Burcu temaları ve Venüs Pürüto etkileşiminin de aslında çok bariz bir şekilde hissedilmesi güçlü bir dönüşüm. Bizi zorlayacak olsa daha büyük bir potansiyelin açığa çıkışını gösteriyor. Özellikle e, özgüven, öz değerle alakalı bizi gerçekten yukarı taşıyabilecek, e, kendi kişisel özelliklerimizi keşfedebileceğimiz, kendi gücümüzü yeniden elde edebileceğimiz, belki maddi anlamda bir potansiyeli açığa çıkarabileceğimiz güçleri de aktive ederken karşımızda bizi engel alan çok yakınımız, eşimiz, partnerimiz, ortağımız, her kimse bunlarla alakalı artık blokajları da Kaldırmak isteyeceğimizi gösteren bir etkileşim var. E, keza burada Vertex'in 8. evden hem Kuzey Ay ile hem de 12. evdeki Mars'a çok güzel temasları var. Burada özellikle şifa bulmak adına, hayatımızdaki rutini iyileştirmek, düzenlemek adına, yeni bir başlangıç yapabilmek ve ilk adımı atabilmek adına... Kadersel anlamda ciddi bir motivasyonun ve desteğin arkamızda olacağını hissettiren etkileşimler var arkadaşlar. Ee, özellikle kuzey ay düğümünün bir derece ikizler burcuna kadar gerilemiş olması büyük bir potansiyeli açığa çıkarmak adına Belki de kendi konfor alanımızdan çıkmamız gerektiğini gösteren, biraz tembelliği bırakmamız gerektiğini gösteren bir etkileşim açığa çıkaracak. Kadersel anlamda gerçekten büyük bir destek ve manevi bir enerjide söz konusu sezgiler, rüyalar bu dönemde oldukça aktif çalışabilir. Mars'ın güney ile kavuşum enerjisi de aktif olacağından o içimizde dışarı çıkmayı arzulayan enerjinin, potansiyelin, Artık durdurulamaz olduğunu gösteren bir durumda söz konusu. Kiro'nun burada haritanın dip noktasında bulunması 2 derecelik bir orpla özellikle aile ile alakalı gündemler. Belki ebeveynler, belki aile, kökler, yuvamız, konfor alanımızla alakalı. Bir takım e, yaralayıcı durumların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Zira burada geleceğimize yönelik atılması gereken adımlar var. İlerlememiz gereken bir süreç var ve bu yaraların açılması gerekiyor gibi bir durum söz konusu. Bu konuşmaların yapılması gerekiyor. Bu kararların alınması gerekiyor. Birinci ev, onuncu ev ve dördüncü ev aksına baktığımız zaman bizim zihnimizi e, meşgul eden ancak e, belki mevcut konfor alanımız sıkıntıya düşer mi, ailemizi üzer miyiz diye korktuğumuz ancak bizim geleceğimizin önündeki engel olarak gördüğümüz durumları artık ifade etmek zorunda kalacağımız, mecbur kalacağımız bir enerji açığa çıkıyor arkadaşlar. Yani bu dolunayda bir karar almak, bir cümle duymak, bir söz söylemek, bir şeyleri itiraf etmek, bir şeyleri konuşmak, bir şeyleri paylaşmak zorundayız. Çünkü sistem bizi bunlara zorluyor gibi bir durum söz konusu. Zihnimizin içinde beynimizi yiyip bitiren, o kimiden her neyse bunu artık ilerlemek adına sistemin konuşmaya, iletişim kurmaya, karar almaya zorlayacağı bir dolunaydan bahsediyoruz. Bu doğum tabii ki Jüpiter'in desteğini de unutmamak lazım. Jüpiter'in çok güzel bir desteği olacak. En yakın orpla aslında Jüpiter'in etkileşimini görüyoruz. Güneş Jüpiter arasında da güzel 60 derecelik bir açı oluşuyor. Demek ki burada aslında şans faktörü de bizimle beraber. Kendi kaynaklarımıza güvenmeliyiz. Kendi bereket enerjimize güvenmeliyiz. Parasız mı kalırız? Risk mi alırız? konfor alanımızdan çıkarsak bir şeyleri kayıp mı ederiz gibi enerjilerden tamamen sıyrılıp aslında o bereket potansiyelinin tamamen içimizde olduğunu hatırlatacak enerjiler de hakim. Özellikle maddi anlamda ortaklık gündemleri söz konusuysa veya evlilikte parasal gündemler söz konusuysa şayet burada kendi potansiyelimizin farkına varacağımız ve bu bilinçle harekete geçeceğimiz, kendimize güveneceğimiz bir aktivasyonda ortaya çıkıyor ve sistem bizi destekliyor. Gerçekten birden fazla seçenek, birden fazla maddi manevi alternatif ve birden fazla kaynakla da aslında sistemin desteğini arkamızda hissediyor olacağız arkadaşlar. Burada süreçte evet sürpriz haberler, ani haberler, ee, beklenmedik gündemler ee, söz konusu olsa da aslında bunlar bir buçuk yıldır içimizde biriktirmiş olduğumuz hususlar. Bir buçuk yıldır özümsediğimiz belki zaman zaman uykularımızı kaçıran zaman zaman bizi e, anksiyeteye sürükleyen durumlar ve artık yeni bir başlangıç yapabilmek adına yeni bir yola girebilmek adına hazır ay düğümleri de burç değiştirmeye başlayacakken bu içimizdeki enerjiyi dış dünyaya yansıtmamız gerekiyor veya muhataplarına iletmemiz gerekiyor. Hayatımızla alakalı artık önemli bir karar alınması icap ediyorsa bu hususta cesur olmamız ve sisteme güvenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet bu dolunaya dair söylemek istediklerim bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi 12 burcu neler bekliyor? Bunları paylaşıyor olacağım. Kanalıma desteklerinizi gösterirseniz çok sevinirim. Ben şimdi koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç Burçları İkizler Burcu'nun 27 derecesinde meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 3. evinde etkili. Tam karşıda 9. evde Güneş'in ve aynı zamanda Balık Burcu'nda 12. evinizde de Neptün'ün karesi ve karşıtlığı söz konusu olacak. Bu Dolunay şans noktasıyla kavuşumdayken aynı zamanda Jüpiter'e de üçgen görünüm yapacak 11. evinizden. Demek ki e, üçüncü ev alanlarında evet bir tamamlanma, bir kapanış söz konusuyken aynı zamanda bir şans da elde edeceksiniz. E, gerçekten ben bu dolunayı çok şanslı görüyorum. Biraz belirsizlikler söz konusu olsa da, kafa karışıklığınız söz konusu olsa da, e, içsel anlamda belki depresif bir modda olsanız da, güzel bir haber, güzel bir teklif, güzel bir anlaşma, fırsat veya yakın çevrenizle alakalı e, keyifli bir gündem karşınıza çıkacak. Ancak bunu gerçekleştirirken, bir şeylerden de kopmanız, bir şeyleri de tamamen arkanızda bırakmanız gerekecek. Özellikle fikirsel anlamda, zihinsel anlamda bir takım düşüncelerden kurtulmanız da gerekebilir gibi gözüküyor. Ee, şans noktasıyla kavuşumda oluşu özellikle gerçekten maddi anlamda size getirisi olacak bir teklifin, bir anlaşmanın, bir sözleşmenin de yine bu dolunay enerjisiyle beraber ortaya çıkabileceğini gösterirken bazı iletişim aksaklıklarının da Neptün karesiyle beraber ortaya çıkabileceğini, yanlış anlaşmaların söz konusu olabileceğini de hatırlatmam gerekiyor sevgili koç burçlarım. Güzel bir süreç olsun sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili boğa burçları. İkizler burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan Dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. 2 ve 8 aksı tetiklenmekte. Bunun yanı sıra 11. evdeki Neptün'ün de karisi var. Demek ki gündeminiz daha çok parasal konular gibi gözüküyor. Kariyer gelirleriniz, ödemeleriniz, borçlarınız, kazançlarınızla ilintili konularda bir takım belirsizlikler söz konusu olabilir. Ve maddi anlamda yeni bir atılımın içerisinde bulunmak isteyebilirseniz ve bu konuya dair de gündemleriniz ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Kova burcundaki Jüpiter'in de bu dolunaya güzel bir üçgeni olacak. E, bu etkiye baktığım zaman özellikle yeni bir kariyer, yeni bir iş fırsatı yakalayabilme, belki yeni bir teklifle karşı karşıya kalabilme, belki maddi anlamda sizi daha çok rahatlatacak bir teklifle karşı karşıya kalabilme durumu var ama e, bu kararı vermekte zorlanıyor veya e, kafanız karışıyor olabilir gibi bir durum da söz konusu. Ancak burada e, özellikle... E, parasal konularda da bir şans elde edeceğinizi söyleyebiliriz. Çünkü bu dolunay şans noktasıyla da kavuşuyor. Maddi bir fırsat elinize geçebilir sevgili boğaburçlarım. Bu dönemde yeni iş teklifleriyle karşılaşıyorsanız gerçekten bunu oturup ciddi bir şekilde değerlendirmeniz e, gerekecek gibi gözüküyor. Bu sizin e, gerçek anlamda e, maddi refaha ermenizi sağlayacak bir fırsat, bir şans olabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir dolunay olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçlarım. Burcunuzun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Aslında bir buçuk yıldır sizler tutulmalar, dolunaylar, yeni aylar bu süreçlere alışkınsınız ve artık belli bir olgunluğa eriştiğinizi düşünüyorum. Bu dolunayla beraber de aslında bu geçtiğimiz bir buçuk yıllık sürecin artık tamamlandığı, sizin nihai kararlarınızı almaya başladığınız bir dönem açığa çıkacak. E, Tabi 27 derecede meydana geldiği için e, doğum haritanızda hangi eve tekamül ettiğine dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. 1 ve 7. evler aksları tetiklenecek e, bu dolunay enerjisiyle beraber. Bu da demek oluyor ki ikili ilişkiler, ikili ilişkilerdeki tavrınız tutumunuza dair bir tamamlanma, bir kapanış enerji hakim olacak. Neptünle karesi var. Bu dolunayın demek ki 10. evinizden özellikle yani toplumda nasıl tanınmalıyım, toplum üzerinde nasıl bir intiba bırakıyorum veya kariyer hayatım geleceğimle alakalı hangi yönde ilerlemeliyim, bu ilişkiyi veya bu ortaklığı tanıtmalı mıyım, bu yola girmeli miyim gibi bir sorunun aslında çözümünü içeren bir durum var ve biraz da kafa karışıklığı aslında Neptün karesiyle beraber kendisini gösterecek. Ancak Jüpiter'in de kova burcundan 9. evinizden çok güzel bir desteği olacak. Demek ki aslında sezgilerinize güvenmeniz, öğretilerinize güvenmeniz gerekiyor. Bugüne kadar edindiğiniz bilgilere ve tecrübelere güvenmeniz gerekiyor. Belki e, bilgi insanlar varsa çevrenizde fikrine saygı duyduğunuz bu insanlara danışabilirsiniz. Farklı kültürlerden, farklı bakış açılarından insanlarla sohbet edebilir. Belki bir takım araştırmalar yapabilirsiniz. Yani yeni öğretiler keşfedebilirsiniz. Ve e, bunlar size ciddi anlamda fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Özellikle hukuksal süreçleriniz ve gündemleriniz varsa bu alanda da şans elde edeceksiniz gibi gözüküyorsunuz. E, bu dolunay aynı zamanda şans noktasında kavuştuğunu söyleyebiliriz. Demek ki kendinizle alakalı büyük bir şans da elde ediyorsunuz. Evet bir takım kırılmalar ve kafa karışıklıkları söz konusu olsa da aslında kendi e, şansınızı kendinizin ne kadar kıymetli olduğunuzu hissettirecek bir dolunay enerjisi olacak. Sizi ne kadar zorlasa da artık e, ben belli bir olgunluğa eriştim ve bunları tolere edebilirim dediğiniz bir e, farkındalık seviyesine ulaştıracak sizi gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir dönem olur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. İkizler Burcu'nun 27 derecesinde meydana gelen Dolunay haritanızın 12. evinde etkili olacak. Ee, Tabi yükselen dereceniz ilk derecelerde ise belki e, birinci evinizde gibi de değerlendirilebilir. Bir önceki burcu dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi 12. ev ve 6. ev. Şifa, çalışma, e, kayıplar, e, sağlıkla alakalı alanlar bilinçaltı gibi konular aslında bu alanda devreye giriyor. Demek ki büyük bir farkındalık sürecindesiniz. Belki de büyük bir şifalanma sürecindesiniz. Özellikle iş hayatınızla alakalı iyileşmesi gereken konular varsa, arkanızdan çevreden işler varsa, sağlıkla alakalı problemler yaşıyorsanız, bunları iyileştirmek adına aslında bir takım imkan ve olanaklar karşınıza çıkacak bu dolunay enerjisiyle beraber. Ancak Neptün'ün dolunaya bir kare görünümü var. 9. evinizden. Özellikle seyahatlerinizde, sosyal medya yazışmalarınızda, e, belki e, iletişim ve kontak kurduğunuz kişilerle hukuksal süreçleriniz veya hak-adalet arayışı içerisinde olmuş olduğunuz konularla ilgili bir belirsizlik olabilir. Yani ben tam olarak ne istiyorum e, veya bu insanlar gerçekten benim yanımda mı, beni destekliyorlar mı gibi bir kafa karışıklığı yaşayabileceğinizi görüyoruz bu dolunay enerjisiyle beraber ancak... Jüpiter'in de kova burcundan güzel bir üçgen olacak 8. evinden. Yani maddi anlamda size destek olacak insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bir kredi veya borç ile alakalı bir yerden bir beklentiniz varsa tazminat alacak gibi. Bu alanda ciddi bir bolluk enerjisi söz konusu olabileceği gibi. insanların manen de aslında sizin yanınızda olduğunu hissettirecek etkileşimler yaşayabilirsiniz. Sevgili yengeç burçları yani insanlar sizi destekliyor olacak. Diğer etmenler bir şekilde sizin yanınızda olacaktır. Olacak. Bu dolmaya aynı zamanda şans noktasının da kavuşumu var. Ee, bu da demek oluyor ki aslında içsel anlamda sezgilerinizin, rüyalarınızın, farkındalıklarınızın veya şifa arayışı içerisinde olduğunuz kayıplarınızı telafi etmeye çalıştığınız konu her neyse, bunun şifalanabileceği, geçmişteki maddi manevi kayıplarınızı tolere edebileceğiniz bir etkide çalışıyor ve Biraz kafa karıştırıcı olsa da şartlar belirsizmiş gibi gözükse de aslında şifanın da çok aktif bir şekilde çalışacağı bir dolunay olacak sizin adınıza. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Aslan Burçları. İkizler Burcu'nun 27 derecesinde meydana gelecek olan dolunay haritanızın 11. evinde etkili olacak. 11 ve 5. ev aksları tetikleniyor. Demek ki burada sosyal çevreniz, kalabalıklar, arkadaşlıklarınız, hayalleriniz, hedefleriniz, belki de kariyer gelirleriniz, kariyer ünvanlarınızla alakalı bir kapanış, bir tamamlanma, bir karar aşamasına geçiş yapacaksınız. Burada e, güneşin beşinci evinizde güçlü oluşu aslında ne istediğinizi çok net bir şekilde e, belirleyebileceğinizi gösteriyor. Kendi isteklerinizi ön plana çıkarmaktan, grup içerisinde veya dostlarınızın arasında isteklerinizi beyan etmekten çekinmeyeceksiniz. Burada Neptün'ün karesiyle beraber özellikle parasal anlamda bir takım belirsizlikler söz konusu olabilir. Maddi anlamda yeni bir borç altına girmek, belki bir hayaliniz için, belki bir hedefiniz için, belki bitcoin veya yatırımlar için biraz belirsiz bir zeminde olabilirsiniz. Daha temkinli olmanız gerekebilir. Büyük vaatlerle bir takım projelerde bulunmamanız gerekiyor. Ancak Jüpiter'in desteğiyle beraber özellikle eşinizden, partnerinizden veya ortağınızdan ciddi anlamda destek göreceğiniz, insanların sizin yanınızda olacağı, onların bilgece yaklaşımları, onların fikirlerinin dinlenmesiyle beraber sürecin çok daha kolay bir şekilde atlatılacağı bir gündemde Söz konusu. Keza şans noktası da bu dolunayla kavuşum enerjisinde. Bu da demek oluyor ki parasal anlamda, kariyer anlamında veya arkadaşlıklarınız anlamında gerçekten ciddi bir şans elde edebilirsiniz. Ee, özellikle bir takım projeler var sanki kafanızda. Ancak bunları e, birilerine danışarak, birilerinin de fikrini alarak e, başlatmanız daha yerinde olacak gibi gözüküyor. Çünkü hayalperest yaklaşımlarda gözlemliyoruz bu dolunay enerjisiyle beraber sizlerde. Umarım keyifli bir dönem olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Başak burçlarım. 27 derece İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın tepe noktasında yani 10. evinizde etkili olacak. Bu da toplumsal imajınız, kariyeriniz, geleceğinizle alakalı alanı sembolize ediyor. Tam karşıda 4. evinizde güneş var. Demek ki ailevi bir gündemi de tetikleyen bir karar veya bir oluşumdan bahsediyoruz. Burada özellikle 27 dereceler bir şeyler artık tamamlamaya ilişkin yani kariyer hayatınızla alakalı, geleceğinizle alakalı somut bir adım atmak istiyor gibisiniz. Belki ailenizin de dahil olduğu bu meselede bir takım şeyleri değiştirmeniz gerekiyor olabilir süreç itibariyle. Neptünün de bu dolmaya kare yapacak olması özellikle eşiniz, partneriniz veya ortağınızla alakalı belirsiz süreçlerin Kafanızı biraz karıştırdığını gösteriyor. Yani e, o kişilerin, eşinizin veya ortağınızın e, çok da öngörülemeyen yaklaşımları sizi biraz bu dolunay enerjisinde zorlayabilir, yorabilir gibi gözüküyor açıkçası. E, Jüpiter'in de kova burcundan üçgeni var. E, demek oluyor ki bu da aslında... İş hayatında bir takım şanslar ve fırsatlarla da karşılaşıyorsunuz. Kariyer anlamında yeni oluşumlar, yeni bir ekip belki de büyük bir ekip e, bunlarla alakalı bir takım şanslar elde ediyorsunuz. E, i̇ş portföyünüzü genişletiyorsunuz. Belki de farklı alanlarda birden fazla iş alanında çalışmaya başlayacak olabilirsiniz. E, eğer bu konulara takılmazsanız gerçekten kariyer anlamında büyük bir fırsatın sizi bekleyeceğini söyleyebilirim. E, bu dolunay enerjisiyle beraber keza şans noktası da 10. evinizdeki bu dolunaya kavuşumda. Bu da demek oluyor ki ciddi anlamda geleceğiniz ve kariyeriniz adına bir şans, bir fırsat, bir teklif ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Es zamanlı olarak yürütmeniz gereken iki meslek anlamına da gelebilir bu. Ancak partnerin veya ortağın belirsizliklerine çok fazla takılmamaya çalışın. Sevgili Başak Burçları umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili terazi burçlarım, 27 derece ekizler burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Burada 3 ve 9 aksı haberleşme, sosyal medya ve zihin eğitimle alakalı alanlarda bir gelişim söz konusu. Özellikle hukuksal bir sürecin sonuna gelinmiş olabilir, artık bir yolun sonuna geldiğinizi hissediyor olabilirsiniz ve geleceğinize doğru yeni bir yolun sizi beklediğini ve burada tamamlanması gereken bir şeylerin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bir karar almanız gerekebilir, bir anlaşma yapmanız, bir sözleşme yapmanız veya bir teklifte bulunmanız. Gerekebilir gibi gözüküyor. Yeni yola e, girebilmeniz adına. Ancak burada Neptün biraz kafanızı karıştırıyor. Balık burcunda e, özellikle 6. evler e, konularında. Yani iş hayatınızla alakalı veya gündelik rutinlerinizle alakalı. Bu atacağınız hamle, bu girişiminiz acaba destekleniyor mu? Yani günlük işlerinizi sanki tolera etmekte zorlanıyorsunuz. Günlük işlerinizde bir şekilde dağınık ilerleyiş söz konusu. Ve ne istediğinizi tam bilemediğiniz için sanki rutinlerinize de organize olamıyor gibi bir haliniz var. Ancak Jüpiter'in kova burcundan çok güzel bir üçgeni var bu dolmaya. Bu da demek oluyor ki aşk hayatınızın, sizi bekleyen şansların belki partnerinizin veya sizi mutlu eden, sizi hayata bağlayan o enerji, o yaşam enerjisi her neyse bunun ciddi bir fırsat olarak karşınıza çıkacağını görüyoruz. Bir şans elde edeceksiniz Jüpiter 5. evinizden geçerken. Bu bir aşk olabilir, bu e, riski bir projeden e, çıkan bir başarı olabilir, çocuk sahibi olmak olabilir, sizi yaşam enerjisine boğacak bir etkileşimden bahsediyoruz. Sevgili terazi burçları artık kişisel yaşantlarınıza göre alın. Bunun yanı sıra şans noktası da bu dolunayla kavuşuyor. E demek ki biraz da farklı açılardan değerlendirmeniz gereken, farklı fikirleri değerlendirmeniz gereken, hayata farklı bir vizyondan, farklı bir gözden bakmanız gereken bir süreçte olacaksınız. Ve bu alanda şans elde edebilirsiniz. Özellikle hukuksal konular, yurtdışı ile alakalı meseleler, sosyal medya, iletişim, biraz daha yeniye dair bakış açıları sizi sanki yükseltecek gibi gözüküyor. Bu alanlardan kazançlar da sağlayabilirsiniz. Umarım keyifli bir dönem olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili akrep burçları. İkizler Burcu'nun 27 derecesinde meydana gelecek olan Dolunay. Haritanızın 8. evinde etkili olacak. Ortaklaşa gelirler, giderler, parasal konular, biraz krizli meseleler e, sanki bir şekilde çözüme kavuşacak gibi gözüküyor. Gizli bazı konuların ortaya çıkması, e, ekstra borçların söz konusu olması gibi durumlar. Ee, Varsan ki bunun yanı sıra bilinçaltınızda bazı korkular ve kaygılar yüzeye çıkabilir gibi gözüküyor. Neptünün de 5. evden bu duruma karesi özellikle büyük riskler alma konusunda şartların belirsiz olduğunu ifade ediyor. Maddi anlamda büyük riskler almamaya gayret göstermeniz yerinde olacaktır. Ee, Jüpiter'de bu e, dolunaya üçgen bir açı gönderiyor olacak. Kova burcundan 4. evimizden. Demek ki içsel anlamda evinizde yuvanızda konforlu olacağınız, ailenizden alacağınız güvenle beraber aslında o zor meseleleri çözümleyebileceğinizi de görüyoruz. Keza şans noktasında bu dolunaya eşlik ediyor olması ekstra bir kazanç, eşten gelebilecek maddi bir destek, aileden gelebilecek bir şans ve mutluluk anlamına da geliyor. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili yay burçlarım. 27 derece ikizler burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın 7. evinde etkili olacak. Demek ki gündemimiz ikili ilişkiler zaten bir buçuk yıldır bu alanlarda ciddi sınavlar veriyorsunuz. Özellikle Neptün'ün dördüncü evinizden kare görünüm yapması evlilik hayatınızla alakalı bir takım problemlerin, belirsizliklerin sizi biraz yorabileceğini gösteriyor. Birçoğunuz belki yeni bir ortaklık veya yeni bir evlilik gündemi içerisinde bulunabilirsiniz. Aslında bu alanlarda da destekleniyorsunuz ancak yaşadığınız yer, ailenizle alakalı konularda bir takım belirsizlikler de Hakim. Jüpiter'in e, bu dolunayda desteği olacak Kova burcundan 3. evinizden yani aslında zihninizin berrak olduğunu, farklı alternatiflere açık olduğunuzu, yakın çevrenizin sizi destekleyeceğini de gösteren etmenler var. E, zaten şans noktası dolunayla kavuşuyor. Dolayısıyla maddi anlamda bir ortaklık kurmak adına e, bir fırsatın karşınıza çıktığını da hissedebilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili oğlak burçları. 27 derece ikizler burcunda meydana gelen Dolunay e, haritanızın 6. evinde etkili olacak. Burada günlük rutinleriniz, sağlığınız, iş hayatınız, beraber çalıştığınız insanlarla alakalı bir gündemin tamamlandığı veya kapandığı enerjileri gözlemliyoruz. Burada belki bir rutinden artık yeni bir rutine geçiş yapabilirsiniz. Hayatınızda bazı dengeler değişmeye başlayabilir. Neptün üçüncü evinizden buraya bir kara görünüm gönderiyor. Zihniniz çok karışık. Belki bir süredir melankolik bir ruh hali içerisindesiniz. Nasıl karar vermeliyim, nasıl adım atmalıyım, hangi duyduğuma inanmalıyım gibi... Bir kafa karışıklığı içerisinde olabilirsiniz ve bu da belki sizin sağlığınıza negatif tesir edebilir. Özellikle mental olarak kendinizi koruyabilmelisiniz. Fiziksel sağlığınızı muhafaza edebilmek adına. Bunun yanı sıra e, burada Jüpiter'in desteğini görüyoruz aslında bu dolunaya. Jüpiter güzel bir üçgen açı gönderecek ikinci evinizden. Demek ki parasal anlamda da bir şans bir fırsat karşınıza çıkıyor Belki yeni bir işe giriyorsunuz maddi anlamda size bir şans sunuluyor belki işlerinizinizdeki görev tanımanız değişiyor ve maddi anlamda sizi rahatlatacak bir değişim olabilir bu Çünkü şans nokta kavuşum da kavuşumda olduğu için özellikle oğlak burçları iş hayatında güzel fırsatlarla karşılaşabilir gibi gözüküyor açıkçası Umarım keyifli bir dolunay olur sizin adınıza dinlediğiniz için çok teşekkürler görüşmek üzere Merhaba sevgili Kova burçları, İkizler burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan dolunay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Aşk hayatınız, eğlence, sanat, üretim ve yaratım alanında meydana geliyor. Aynı zamanda şans noktası, ile de kavuşum enerjisi içerisinde olacak. Belki hayatınızın şansı olacak bir fırsat, bir teklif, bir aşk karşınıza çıkabilir bu süreçte. Tabii Neptünden de bir kare görünüm alıyor. Dolayısıyla parasal anlamda büyük riskler almak veya çok kararperest davranıp belirsiz bir sürece kendinize atmak sizi biraz hırpalayabilir gibi gözüküyor. Ama burcunuzdaki Jüpiter'in de bu dolunayı aynı zamanda üçgen oluşturduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki. Bu dolunayla beraber aslında gerçekten büyük bir şans kapısı aralanıyor. Büyük bir fırsat. Özellikle bir yıldır o beklemiş olduğunuz fırsatın artık karşınıza çıkacağını hissedebilirsiniz. Ve ben de şanslıyım demek ki hissiyatını bu dolunay enerjisiyle beraber alabilirsiniz. Belki de bir takım itiraflar, bir takım sizin özgüveninizi yerine getirecek hamleler de söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir dolunay olur sizin için. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili balık burçları. İkizler burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 4. evinde etkili olacak. Bu içsel bir muhasebe döneminin e, tamamlandığı anlamına geliyor. Özellikle ikizler ve yay ay düğümleri sizi ciddi anlamda yormuş olabilir geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca. Şimdi ise artık ne istediğinizi biliyorsunuz, nasıl huzur bulduğunuzu biliyorsunuz, neyle tatmin olduğunuzu biliyorsunuz ve bununla alakalı artık somut adımlar atmaya başlayacaksınız. Bu birçoğunuz için evlilik kararı, ayrılık kararı, aileyle alakalı bir gündem, evle alakalı bir gündem şeklinde meydana gelebilir. Özellikle bu süreçte ev almak, yatırım yapmak, aileyle alakalı problemleri çözmek adına da bir takım şanslar yıkalayacak gibi gözüküyorsunuz. Şans noktası kavuşumundan ötürü. Ancak Neptün'ün birinci elinizden kare görünümü var. Yani siz tam olarak ne istediğinizi bilmiyorsunuz. E, sizi tam olarak ne mutlu eder bilmiyorsunuz. Karşınızda bazı fırsatlar sunuluyor ve çıkıyor ancak... Siz belki de bu noktada değişken bir tutum sergiliyorsunuz. Kendinizi biraz daha netleştirmeye çalışmanız yerinde olacaktır. Aynı zamanda bu dolunaya Jüpiter'in de desteği var 12. evinizden. Demek ki sistem, ilahi sistem sizi belli bir noktaya götürüyor. Özellikle geçmişte kaybettiklerinizi telafi etmek adına bazı olanaklar tanıyor ve bir inşa süreci içerisine giriyorsunuz bu dolunayla beraber. Bu fırsatı kaçırmamanız gerekiyor sevgili balık burçları. Çünkü Neptün biraz sizi atıl ve melankolik bir ruh haline büründürebilir ama demek ki sistem tarafından size verilen sunulan bir fırsat ve şans da söz konusu bu şekilde değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Umarım keyifli bir dolunay olur sizin için. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar dolunaya dair anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Umarım güzel haberler aldığımız, güzel kararlar aldığımız, e, artık bir buçuk yıllık döngüyü içimizde özümseyerek tamamladığımız bir dolunay süreci olur bizim adımıza. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusasöloji hesabı veya evrensakadimbilgiyeteğimein.com adresini kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.